Radyan ve derece sunumuna hoş geldiniz. Şimdiye kadar hep açıdan bahsettik. Problemler çözdük, size açı modelleri hakkında güzel alıştırmalar yaptık. Dik açının 90 derece ya da yarısının 45 derece olduğunu artık biliyorsunuzdur. Hatta çemberin 360 derece olduğunu da biliyorsunuzdur. Bugün size açılar için farklı bir birim olan radyanı tanıtacağım. Pekala, radyan nedir? Öncelikle tanımıyla başlamak istiyorum. Böylece siz bu birime neden radyan denildiği konusunda bir fikir sahibi olacaksınız. Burada r yarıçap uzunluğudur. Radyan yaya karşılık gelen açıdır. Burada karşılık gelmek derken açı ve açının karşısında onunla ilişkili olan yay ile açıklanabilir. Böylece bir radyan r uzunluğundaki yaya karşılık gelen açıdır. Burada yayın uzunluğu r'dir ve açı 1 radyandır. Evet, burası bu arada biraz karıştı. Daha büyük bir çember çizelim. Evet, bunu yapıyorum çünkü radyanın neden kullanıldığını merak ediyorum. Dereceyi zaten biliyorduk. Ama bu konu üzerine düşündüğünüzde, şimdi asıl sebebini anlayacaksınız. Yarı çapı ve yayın uzunluğu, buradaki yarı çap ve yayın uzunluğu r olsun. Sonra buradaki teta açısı 1 radyana eşittir. Şimdi neden radyan denildiğini anlamış olduk. Yarıçap İngilizce radius demektir. Radyan kelimesi bu radius'la işte benziyor değil mi? Radius, radyan. İki kelime böyle benzerdir. Neyse şimdi bir soru soracağım. Çember kaç radyandır? Peki, bu r ise çemberin çevresi kaçtır? 2 pi r'dir değil mi? Bunu geometriden biliyoruz. Radyan r uzunluğundaki yaya karşılık gelen açı olduğundan 2 pi r'ye karşılık gelen açı da çemberin tümünün radyan cinsinden değeridir. Böylece 2 pi radyan olduğunu gördük. Eğer hala mantıklı gelmiyorsa bir de şöyle düşünün. 2 pi radyan, 2 pi yarıçap uzunluğuna karşılık gelen açıdır. Peki bu karmaşık karışık şeyleri niye yapıyorum? Çünkü size bu birime neden radyan denildiğini ve bunun çemberle olan ilişkisini göstermeye çalışıyorum. Çember de 2 pi radyan olarak verildiğinden, şimdi radyan ve derece arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. Çemberin 2 π radyan olduğunu söyledik. Peki, çember kaç derecedir? 360 derecedir. Burada radyanı dereceye, dereceyi de radyana çevirebileceğimiz denklemi bulduk. Burada 1 derece 360 bölü 2 pi derecedir. Her iki tarafı da 2 pi'ye böldüm. Bu da 180 bölü pi'ye eşittir. Başka bir yoldan da yapabiliriz. Her iki tarafı 360'a bölersek 1 dereceyi elde ederiz değil mi? 1 derece 2 pi bölü 360 radyandır. Bu da pi bölü 180'dir. Böylece 1 radyanın 180 bölü pi dereceye 1 derecenin de pi bölü 180 radyana eşit olduğunu bulduk. Ve bunları unutursanız endişelenmeyin. Eşitlikler aklınıza gelmezse, en başa geriye gidip 2 pi radyanın 360 dereceye eşit olduğunu hatırlayın. Ya da küçük bir cebir bir işlem yapıp, daha basit olanı düşünün ve çemberi düşünün. Yarım çember 180 derece değil mi? Bu derece işareti, derece yazmasam da olur ya neyse, ve bu aynı zamanda pi radyandır. Burada pi radyan 180 derecedir. Böylece, 1 radyan 180 bölü pi, ya da 1 derece pi bölü 180 radyana eşit. Şimdi birkaç örnek üzerinde öğrendiklerimizi uygulayalım. 45 derecenin kaç radyana eşit olduğunu sorsam. 1 derecenin pi bölü 180 radyana eşit olduğunu biliyoruz. Buradan, 45 derece 45 çarpı pi bölü 180 radyandır. 180, 45'e tam olarak bölünür. 180'nin içinde 4 tane 45 olduğundan pi bölü 4 radyana eşittir. 45 derece yani pi bölü 4 radyandır. Derece ve radyan açı ölçen iki farklı birimdir. Bunu yapmamın sebebi ise açı ölçümlerindeki matematiksel standarttır. Ancak biz günlük hayatta dereceye daha yakınız, daha aşinayız. Evet, biraz daha örnek yapalım, biraz daha örnek yapalım. Bir radyanın 180 bölü pi dereceye, bir derecenin pi bölü 180 radyana eşit olduğunu artık biliyoruz. Bunu hatırlayalım. Hala kafanız karışıyorsa, bir kenara yazın. Ben de unutmamak için bunu böyle yapıyorum, laf aramızda. Sadece pi radyanın 180 dereceye eşit olduğunu hatırlıyorum. Evet, bir tane daha yapalım dedik, değil mi? Bir tane daha. 2 pi radyan kaç dereceye eşittir? Soru bu. Şimdi yazdıklarının hepsini unuttum. Sadece pi radyanın 180 dereceye eşit olduğunu hatırlıyorum. Pi radyanın 180 dereceye eşit olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Buradan, 1 radyan 180 bölü pi dereceye eşittir. Şimdi formülü sürekli unutuyorum dedim ya, formülü tekrar canlandırmaya çalışıyorum kafamda. Şimdi soruya geri dönelim pi bölü 2 radyan, pi bölü 180 dereceye eşittir ve 90 derecedir. Bir örnek daha yapacağım, son. 30 dereceyi düşünelim. Yine formülü unuttum ve pi radyanın 180 dereceye eşit olduğunu sadece hatırlıyorum. Buradan, 1 derece pi bölü 180 radyandır diyorum. Böylece 30 derece 30 çarpı pi bölü 180 radyan oluyor, değil mi? 180'i 30'la sadeleştirirsek, pi bölü 6 elde ettik. Artık radyanı dereceye, dereceyi radyana çevirmeyi anladınız ve neden radyan denildiğini de biliyorsunuz. Hani İngilizce yarıçap radius'tu ya, hani radius radyan yarıçaptan. Evet, bundan sonra birisi sizden radyanı dereceye ya da dereceyi radyana çevirmenizi isterse, bunu rahatlıkla, büyük bir güvenle, kendinize özgüvenle yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.